Hazırlar Türkiye'den taraf ses zaman haber karşınızdayız. Pedrisüber tarihçe başlıyor değerli dostlar. Yok tostic bu ekranlarda günün üçkan gelişmeleri tercihimi benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanacak olursak değerli dostlar, TikTok Tarık Haber TV, e, Sosyalce Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktar Haber, Tik Pinterest Tarık Haber, Oktar Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber. Diğer eski hesapımız yine askerlendir. Reddit, Ground Type, 708, YouTube, Tarık Haber TV ve Hikmet Arif masyaplarıyla yayındayız. Yer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar. Bir kolayla yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizi takip edebilirsiniz. İtfaclar sırasında son durum ne? Son anket sonuçları paylaşıldı. Bir ildeki %30'dan fazla fark dikkat çekti. Türkiye adım adım talebine doğru yaklaşıyor. Hangi bir değişik yapılmazsa 14 Mayıs günü seçmeler önlene kullanmak için sandık başına gidecek. Peki seçimlerde hangi ittifak önde? Herkesi merak ettiği soru için altı ilde kritik bir araştırma yapıldı. Bir ildeki %30'dan fazla fark görenleri şaşırttı. İşte Ankara, Bursa, Antalya, Kocaeli, Rize ve Konya'da sondur. İttifaklar arasında son durum ne? Son anket sonuçları paylaşıldı. Bir ildeki %30'dan fazla fark dikkat çekti. 3 Şubat 2023 1844 son güncelleme. 3 Şubat 2023 1852. Türkiye adım adım tarihi güne doğru yaklaşıyor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 Resmi olarak duyurulmamasına rağmen 14 Mayıs pazar günü vatandaşların sandıklara gitmesi bekleniyor. Kritik günlere yaklaşırken seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri sonuçları tek tek paylaşıyor. Son Anket OREC araştırma şirketi tarafından yapıldı. Dikkat çeken sonuçların yer aldığı araştırma Ankara, Kocaeli, Rize, Bursa, Antalya ve Konya'da yapıldı. Peki son araştırma şirketlerinin bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alabiliyor? İşte merak edilen sonuçlar. Bursa. 22 28 Ocak tarihleri arasında 2450 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmede AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı %39,4 oy alırken altılı masayı oluşturan Millet İttifakı %49,6 oy aldı. Konya. 22, 25 Ocak tarihleri arasında 1670 kişiyle 100 yüze yapılan araştırmada Cumhur İttifakı toplam %48,9 oranında destek görürken Millet İttifakı %47, 2'yi kaldı. Rize Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu Rize'de yapılan araştırma 24, 28 Ocak tarihleri arasında 980 kişiyle 100 yüze yapıldı. Cumhur İttifakı %52,6 oranında destek alarak %45,1 alan Millet İttifakı'nı geride bıraktı. Antalya Orkunin Antalya'da yaptığı araştırma sonuçlarının verileri dikkat çekti. Anket 21, 18 Ocak tarihleri arasında 2320 kişiyle yapıldı. Ciddi bir farkın görüldüğü sonuçlarda, Cumhur İttifakı %28,6 destek görürken, Millet İttifakı'nın oy oranı %61,7 olarak açıklandı. Kocaeli 29 Açıda 9,3 oy olarak, %39,6 destek gören Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. Ankara Başkent'te yapılan araştırma 24-29 Ocak geçen şey yaptı. Cumhur İttifakı toplamda %37,6 oranında destek görürken Millet İttifakı %53,4 oranıyla önde yer aldı. Bunlar ilginçler. çalışanlarınızın yeni doğan ihtiyaçları için motive yeter mi ücret? fon bir saatlik Altı yaşındaki kızını bu olarak öldüren anneden teslimiyet ifade ortaya çıktı. Suriye doktorun verdiği ilaçların etkisindeydim dedi. Kahreden görüntüler ortaya çıktı değerli izleyenler. Altı yaşındaki kızını bu olarak öldüren anneden teslimiyet ifade ortaya çıktı. Suriye doktorun bana verdiği ilaçların etkisindeydim dedi. 30 Ocak günü Gaziantep'te boş bir arsada 6 yaşa bir kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuştu. Tarihsiz kızın bu olarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kızını boğarak öldüren kişinin annesi olduğu bellendi. Suriye uyruklu cani anne ifadesinde psikolojik sıkıntılar yaşadığını, Suriyeli bir doktora gittiğini onun verdiği ilaçlarını kendisinin daha da kötü yapması üzerine kızını öldürdüğünü söyledi. 6 yaşındaki kızını boğarak öldüren anneden pes dedirten ifade Suriyeli doktorun bana verdiği ilaçların etkisindeydim. 3 Şubat 2023 19.28 son güncelleme 3 Şubat 2023 19 30 sekiz yaşında 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuştu. Talihsiz kızın boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kızını boğarak öldüren kişinin annesi olduğu belirlendi. edildi. ilaçların kendini daha kötü yapması üzerine kızını öldürdüğünü söyledi. Takip et. Savcılık ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ve bir süredir Suriye uyruklu doktorun verdiği ilaçların etkisiyle kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Annece, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Geçen. Pazartesi boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldürüldü saptandı. Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kız çocuğunun Suriye Uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Görüntüler ortaya çıktı. Olayın hemen öncesinde Nuh'a Cemmel'in kızı Ay'a Necmi'yi boğmak üzere boş bir arsaya elinden tutarak götürme anları ise bölgedeki işyerlerin alanında emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen anne Cemmel, savcılıktaki sorgulamasında olayı ayrıntısıyla anlattı. Suriyeli doktor bana ilaç verdi. Ülkelerindeki iç savaştan 5 yıl önce kaçarak Türkiye'ye gelip Elazığ'a yerleştiklerini anlatan Anne Nuhac Emel, savcılık ifadesinde yıllardır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Kısa süre önce ağabeyini ziyaret için Gaziantep'e geldiğini anlatan Cemal, 5 yıl önce eşim ve kızımla birlikte İdlib'den kaçarak Türkiye'ye geldik ve Elazığ'a yerleştik. Yaklaşık 5 yıldır psikolojik rahatsızlık yaşıyorum. Suriye'de ve Türkiye'de defalarca doktora gittim. Beni hatırlamadığım bu doktor bana tedavi için ilaç verdi. İlaçların beni daha kötü ettiğini hissetmeye başladım. Olay günü ağabeyimin evinden kızımla birlikte kimseye söylemeden çıktım. Sonra yürüyerek olayın yaşandığı boş arsaya gittik, dedi Boş araçlarında kız çocuğu cesedi bulundu. ...deki bir evin kendini çalarak çıkan kadına kızımı öldürdüğümü ve polisi araması gerektiğini söyledi. Ancak kadın bana inanmadı. için da bırakıp yeniden abimin evine gittim. Yaşadığım pişmanlıktan ötürü kızımı öldürdüğümü abim de anlattım. Abim bunun üzerine beni alarak polis karakolu'nun suçundan çizim gönderildi ne biliyorm de... de... de... Bari Yerkaya uyardı. Cumartesi ve Pazar günü bir kayuvarızda konudan geldi. Son dakika haberine göre İstanbul'dan geldi. Yerkaya Cumartesi ve Pazar günün karı karışık pek öpüklendiğini duyurarak tedbiri ve dikkatli konuda konu e, sabahın Sonundan itibaren kendin, kentin soğuk havanın etkisi altına gireceğini belirterek perşembeye kadar aralıklarla yağış beklendiğini açıkladı. Son dakika İstanbullular dikkat. Vali Yerlikaya uyarı geldi. Cumartesi ve Pazar günü. Bir kar yarısı da Akom'dan geldi. Türkiye 2023, 2023 1703. Son dakika kar haberi İstanbul'a kar geliyor mu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tüm İstanbulluların yanıtını merak ettiği bu soruyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli bir uyarı geldi. Yerlikaya, cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklendiğini belirterek "Birli ve dikkatli olalım." dedi yandan Ak pazar sabahından itibaren kentin soğuk havanın etkisi altına gireceğini belirterek Perşembeye kadar aralıklarla yağış betin takip et Son dakika kar haberi, kar yağışının meteorolojiden uyarılar herkes tarafından dikkatli takip ediliyor. Özellikle kar için hafta sonuna işaret edilirken çeşitli uyarılar da yapılıyor. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya'dan dikkatli olma çağrısı da geldi. Ayrıca Akom'dan yapılan açıklamada, Vazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek günü karalıklıkları işte son dakika İstanbul için hava durumu tahmini ve uyarılar. Ali Yerlikaya Cumartesi ve Pazar gününü işaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kıymetli hemşehrilerin 16.00 itibariyle Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz, dedi. Bir kar yarısı da Akom'dan geldi. ...itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İDD Akom verilerine göre soğuk hava kuzeyli rüzgarların karayel, yıldız, 60, 80, kms hızlı rüzgarlarına... yapacaktır. Soğuk hava nedeniyle hali hazırda 5-7 C'ler civarında seyreden sıcaklıklar ve değerlerine 3 derece girip ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Be yer yer yoğun kar yağışı geçişleri olacak. Saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek Esinlerde Arnavut Gölük'ten sonra ilk Genelinde Fırtına ile birlikte Yer yer kuvvetli Kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi Bekleniyor Perşembe Soğuk hava Buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli Yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin Yaşanabileceği tahmin ediliyor DHA Elbinizde oturun. İstanbullular diktat. Çarpıcık karı yarısı. Ronaldo yaptığı top kayıtları direkt... kadar gündem oldu. İşte et, et... Yine kazanamadı. Alpha teptedasmanında golünü attı ama. onda top transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo. başlayan yıldız oyuncu penaltıdan dolayı Bursa'da bu gol gal galibiyeti getirdi. yandan Ronaldo yaptığı top kayıplarını detaylı takip etti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'daki kariyerini olaylı bir şekilde noktalamasının otalamasının ardından Körfez Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a maça çıkan Portekizli Son olarak 2015 günce kapsamında oynanan işte. Alfa Alfa golü mücadelenin 12. dakikasında Kıristiin Terlo'dan geldi. Al Nasser bu gole 40. from um, Sonra araç fiyatları el, ikinci el araçlara göndermeyi tercih eden, edenlerse fiyatların yerden ne olacağı araştırılıyor. Ancak sektörler ikinci el araba fiyatlarına ilişkin çok çarpıştabalar çarpı geldi. İkinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendiren EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin çok net söyleyebiliriz. Fiyatların ne olacağını açıkladı. Çok net söyleyebiliriz diyerek açıkladı. İkinci el araba fiyatları düşerdi. mi? Gücü 10 yaş üzerine yeten. Bu sözlerle son noktayı koydu. 3 Şubat 2023-1549 son güncelleme. 3 Şubat 2023-1603. İkinci el araba fiyatları düşer mi yükselir mi? Araç sahibi olmak isteyen hemen hemen her vatandaşın merak ettiği ilk soru bu oluyor. Sıfır araç fiyatları el yakarken ikinci el araba önlemini tercih edenler fiyatların ileride ne olacağını araştırıyor. Ancak sektörden ikinci el araba fiyatlarına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar geldi. İkinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendiren EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, çok net söyleyebiliriz, fiyatlar ne olacağını açıkladı. Takip et. İkinci el araba fiyatları ne olacak? Araç sahibi 10 isteyen çok sayıda vatandaş, sıfır araçların fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş de dikkatlerden kaçmıyor. Araba satın almak isteyen vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları düşer mi? sorusuna yanıt arıyor. Sektörden ikinci el araç fiyatları ile ilgili dikkat çeken sözler geldi. Peki fiyatlar yükselecek mi düşecek? İkinci... İkinci el pazarında normalleşme olacak mı? Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, Harika Ertuğunç'un ikinci el pazarında normalleşme beklemeli miyiz? Yeni dönemeyeceğimizi artık kanıksadık diye düşünüyorum. Yeni normali ne olacak sorusuna yanıt verdi. Çok net söyleyebiliriz. Bir kere net bir şekilde şunu söyleyelim. Bu ülkede bir şeyi çok ne çok zor olsa da bu konuda çok net söyleyebiliriz. Asla fiyatlar aşağıya inmeyecek şeklinde konuştu. Fiyatlar hep yukarıya doğru gidecek. İkinci el araba fiyatlarının durumuyla alakalı, hiçbir zamanda geriye doğru gitmeyecek. Fiyatlar hep yukarıya doğru gidecek. Zaman zaman fiyatların yukarı çıkışı hız kesebilir ama asla geriye doğru inmeyecek. Bunu net bir şekilde söyleyelim. İkinci el pazarına gelince. İkinci el pazarı aslında 2022 yılını bütün dönemlerin en iyi ikinci pazarı olarak kapattı. Yıla çok hızlı başlamıştık. Temmuz ayından Eylül sonuna kadarki dönemde bir geriye düşüş başlamıştı. Pazar daralmaya yüz tutmuştu. Ama son 3 ayda yeniden toparladı ve pazar yılı toplamda 6 milyon 400 bin adetlik otomobil satışıyla ki toplamda da otomobil hafif ticariyle 8 milyon kapattı ki bu dediğim gibi en iyi ikinci rakam olarak karşımıza çıktı, dedi. Her 10 taneden 6 tanesi 10 yaşın üzerinde. Şahin konuşmasının devamında piyasada aslında şöyle söylemek lazım. Satılan her 12 otomobilin 11 tanesi ikinci el. Bir tanesi sıfır araç olarak satılıyor. Ve satılan bu 11 tane ikinci el aracında %60 ve yani her 10 taneden 6 tanesi 10 yaşın üzerinde. Hatta her 10 taneden 3 tanesi 20 yaşın üzerindeki otomobillerden oluşuyor. Yani bir bakıma bu ekonominin de otomotiv pazarının da bakışını gösteriyor bir bakıma. Bir tarafta yatırım amacıyla elindeki kaynağı aktarmaya çalışan, yani araca yatırım yapmaya çalışarak parasını korumaya çalışıp sıfır araç almaya çalışan bir kitle var. Ki bu rakamda Avrupa'da 1000 kişiye baktığınızda sonuncu sıradayız. Diğer taraftaysa gücü ancak 10 yaş üzerine yeten büyük bir kitle var. Bu da ikinci el pazarındaki tabloyu gösteriyor bize ifadelerini kullandı. Sıfır araçta bile çıkabiliyor. O cümleyi kurmadan önce. Bunlar ilgini çekebilir. The Hand Mike yeni sezonu... An haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray sevinçli MK'dan flaş karar geldi. Resmi açıklama geldi değerli izleyenler. MK'dan Ali Palabıyık Bey kararı açıklandı. Resmi açıklama vesaire taraflara büyük sevinç yaşattı. Süper Lig'in 23 haftasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak hakem açıklandı. Dün gece oynanan Adana Demirspor Feenerbahçe maçının en önemli detaylarından olan Ali Pala bu hafta göre verilmemesi Dikkatlerden kaçmadı. MHK'nın resmi açılamasının ardından sallı azı taraftarlar bir hayli sevindiniz. MHK'nın alabıyık kararı. Resmi açıklamanın gelmesinin ardından Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşadı. 3 Şubat 2023-12.06 son güncelleme. 3 Şubat 2023-12.06 Sport Auto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Dün gece oynanan Adana Demirspor Fenerbahçe maçının en önemli detaylarından olan Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. MHK'nın resmi açıklamasının ardından sarı lacivertli taraftarlar bir hali serildi. Takip et. Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ali Palabıyık'a maç verilmedi. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Ali Palabıyık'a maç verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarı sevinçli MHK'nın bu kararının ardından Fenerbahçe taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ali Palabıyka sezonun geri kalan maçlarında da görev verilmesini istemeyen Sarıla federasyona baskı yapıyor. Hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Bakiden Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalar kullanmıştı. Ali Palabıyık için konuşan Vardiy, bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz demişti. Bunlar ilgini çekebilir. Onaylanan akses kredi... Ana haber devam ediyor değerli dostlar, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ferabatçı'nın Türkiye Futbol Federasyonu ziyareti ve açıklamaları sonrası Beşiktaş'tan Sarıla çok konuşulacak yanıt geldi. Ataladevi Soğurma maçı sonrası hata lakim karar verileriyle TFF'yi çıkarma yapan ve yapılan ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamada bulunan Ferabatçı Beşiktaş'tan ardı ardına yanıt geldi. İşte Ferabatçı'nın TFF ziyareti ve açıklamaları sonrası Beşiktaş'tan Sarıla çok konuşulacak yanıt. 3 Şubat 2023 21.10 son güncelleme. 3 Şubat 2023 21.10. Adana Demirspor maçı sonrası hatalı hakem kararları nedeniyle TFF'ye çıkarma yapan ve yapılan ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan ardı ardına yanıt geldi. İşte detaylar. Takip et. Son oynadığı Adana Demir Spor maçının ardından, Hakem Ali Kararları'na büyük tepki gösteren ve Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet ile birlikte TFF'ye çıkarma yapan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. sarı Lacivertliler, 23. hafta maçında oynanacak olan Konya Spor maçı öncesi maça atanan Atilla Karaoğlan içinde dikkat çeken bir paylaşımda bulunurken, Beşiktaş cephesinden de bu paylaşıma yanıt gelmişti. Bizi çekebilir. MHK'dan Ali Palabıyık kararı. Ve bahçe maç önü eski var kayıtlarını paylaştı. Ali Koç TLF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Dana Demirspor Fenerbahçe maçının hakemini uçakta gören bir taraftar tehditler savurdu. Aldı yaratmak. Beşiktaş yapılan paylaşımda 27-25-12-2022 tarihinde Gaziantep, Beke ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir, ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım sonrası Fenerbahçe'ye yönelik bir açıklamada daha bulunan siyah beyazlılar şu ifadeleri kullandı. Başarısızlıklarına kılıf arayanlar. İndi camialarını yatıştırmak, hakemleri etki almak için başarısızlıklarına kılıf arayanları, saha dışında Beşiktaş ismini ucuz oyunlarına alet etmemeleri hususunda uyarıyoruz. Sivaspor saray maçında verilen hakemlik adına utanç verici bir karar üzerine 3 Ocak 2023 tarihinde söz konusu maçla ilgili var kayıtlarını açıklarken Gaziantep Beşiktaş maçının kayıtlarını da eş zamanlı duyurarak kulübümüz üzerinden kendilerine atlama çabasına girmiştir. Bir şeylerden korkulduğu için mi? Bekmişsin, dediğimiz hakemler gönderildikten sonra yine hakemlikte etkili olan koltuklarda görevlendirilmeleri bir şeylerden korkulduğu için midir? Bunlar ilgini çekebilir. Multitravel Kurumsal Seyahat Platformu Multitravel. Buna haber devam ediyor der dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz çok daha farklı bir gayret isterim dedi. Erdoğan'dan Kosova Başkanı'na mesaj geldi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari ilişkilere dikkat çekti. Kosova'ya en çok ih ihracat yapan ülke konumunda istedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan atletik köşkünde Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ticari gelişmelerde yine Erdoğan Kosova Başbakanından FETÖ ile mücadelede çok daha Farklı gayret istediğini de dile getirdi. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari ilişkilere dikkat çekti. Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız. 3 Şubat 2023-21.05 son güncelleme. 3 Şubat 2023-21.27 Son dakika haberi. Cumhur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ticari gelişmelere değinen Erdoğan, Kosova Başbakanı'ndan FETÖ ile mücadelede çok daha farklı gayret istediğini de dile getirdi. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ticari gelişmelere değinen Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusuna da değindi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız. FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetleriyle ilgili olarak sevgili dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim. Ticaret hacmimizde olumlu bir ilmeği yakaladık. Geçen sene 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek ve Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar euroya ulaştırmamız gerekiyor. Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kosova makamlarının soydaşlarımıza yönelik izlediği tutumları takdirle karşılıyorum. Kosova'nın tüm komşularıyla barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfediyoruz. Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede barış sağlayacak şekilde ilerlemesini temenni ediyoruz. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak Kosova ile kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kosova Başbakanı Kurti'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da bulunduğum için çok memnunum. Sayın Erdoğan'a bize verdiği destek için teşekkür ederim. Avrupa kıtasının geçirmekte olduğu bu kritik zamanlar bizi birleştirmektedir. Türkiye bizim için önemli ticaret ortaklarından biridir. Şu andaki iş birliğimizi daha yüksek potansiyele ulaştırabiliriz. Bunlar ilgini çekebilir. haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Avrupa Birliği resmen duyurdu. Onuncusu geliyor değerli izleyenler. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leon duyurdu. Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapılıyor dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 10. yaptırım paketinin 10 milyar avroluk kapsamı olacağını duyurdu. Ve 10. yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içecektir. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu. Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapılıyor. 3 Şubat 2023-1937 son güncelleme. 3 Şubat 2023-1937. Avrupa Birliği, AB Komisyonu Başkanı Ursula der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 10. yaptırım paketinin 10 milyar avroluk kapsamı olacağını duyurdu. Leyen, 10. yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içerecek dedi. Takip et. Ukrayna, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de 24. Üçüncüsü düzenlenen Ukrayna zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı yaptı. Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar 35 milyon net ampul gönderdiğini ve bunun yakında 50 milyona çıkacağını belirterek, 50 milyon net ampul bir nükleer reaktörün elektrik üretimine eşdeğer tasarruf anlamına geliyor, dedi. Toplantıda enerji arz güvenliğini de ele aldıklarını anlatan Ponderleyen, Ukrayna'da elektrik sağlanması için mevcut durumda öneratörlerin son derece önem arz ettiğini söyledi. Ponderleyen, Ukrayna'ya 5400 öneratörün teslim edilmesine karar verildi, diye konuştu. Ukrayna'ya 2 gigawatt elektrik verilecek. Ukrayna ve AB elektrik şebekelerinin savaşın başlamasıyla birbirine bağlandığını anımsatan Ponderleyen, Ukrayna'nın elektriğe ihtiyacı var. Size ihtiyacınız olan 2 gigawatt elektriği sağlayacağız, ifadesini kullandı. Fon derleyen, Ukrayna'nın devlet işlerini sürdürebilmesi açısından maaşları ve sosyal ödemeleri yapmasının önemine işaret ederek, AB şimdiye kadar Ukrayna'ya 50 milyar avro sağladı, diye konuştu. Ukrayna ürünleri AB'ye gümrüksüz girmeye devam edecek. Ukrayna'ya 18 milyar avroyu düzenli aylık ödemeler halinde bütçe desteği olarak vereceklerini anlatan Fonderleyen, Ukrayna ürünlerinin AB pazarına gümrüksüz girmesine yönelik programı da uzatacaklarını söyledi. Rusya'ya yeni yaptırımlar Fonderleyen, Rusya ekonomisinin uygulanan yaptırımlar nedeniyle yüksek bir bedel ödediğini vurgulayarak 10. yaptırım paketi geliyor. Bu paketi 24 Şubat'a kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz şeklinde konuştu. 10. yaptırım paketinin yaklaşık 10 milyar avroluk bir kapsamı olacağını belirten derleyen, yine büyük bir yaptırım paketi hazırlanıyor. Yani bir kez daha Rusya'nın savaşta kullanabileceği teknolojilere odaklanmak, dedi. Rusya ve İran'da insansız hava araçları benzeri araçların üretimlerinin gerçekleşmemesini sağlamak istediklerini belirten derleyen, yaptırımlarla bu ürünlerdeki bileşenlere odaklanacaklarını ifade etti. Fon derleyen, yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasına da yoğun biçimde odaklanacaklarına dikkati çekerek, 10. yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içerecek, değerlendirmesinde bulundu. AB savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 9 yaptırım paketi hayata geçirdi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ayrıca deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünleri, bazı Rus bankaların uluslararası ödeme sistemi sıvıhtan çıkarılması ile çok sayıda kişi ve kuruluş AB yaptırım listelerinde yer alıyor. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Multitravel kurumsal seyahat platformu. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. 700 ton ele geçirildi. Değeri ise şaşırttı. Polis ekipleri baskın düzenledi değerli izleyenler. Piyasa diğerini tuzak uçuklattı. 700 ton akaryakıt ele geçirildi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir fabrikaya polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Kaçak akaryakıt üretildiği ihbarıyla it düzenlenen baskında piyasaya değeri 12 milyon lira olan 700 ton kar karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili kişinin göz altında bilgileri işte haberin detayları. Piyasa değeri dudak uçuklattı. 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 3 Şubat 2023 21:23 son güncelleme. 3 Şubat 2023 21:23. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir fabrikaya polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Kaçak akaryakıt üretildiği ihbarıyla düzenlenen baskında piyasa değeri 12 milyon lira olan 700 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İşte haberin detayları. Takip et. İstanbul Tuzla'da düzenlenen operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tespit edildi. Son dakika kaçak akaryakıt satışına darde vuruldu. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon ele geçirilen miktar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Tuzla'da motor yağları üreten bir fabrikaya operasyon düzenledi. Piyasadan toplanan atık yağların fabrikada işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldü, ardından da piyasaya sürüldüğü belirlendi. 700 ton yakıt bulundu. Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Tutanak tutulan işletmeye, laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Piyasa değeri 12 milyon lira olan 700 ton ürün ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayda, Bunlar ilgini çekebilir. Daha haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu iflamlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fehabacan maç önü eski var kayıtlarını paylaştı değerli izleyenler. Fehabacan Fiyavahçe... Konya Spor Maçı'nın olduğu eski var kayıtlarını paylaştılar. Son dakika Haberi Özperlik'in 23 haftasında Konya Spor'yla karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşma atan Atilla Karaoğlan için flaş bir paylaşımında bulundu işte detaylar. Fenerbahçe-Konya Spor maçı öncesi yaptığı paylaşım gündem oldu. Eski VAR kayıtlarını paylaştılar. 3 Şubat 2023-18-46 son güncelleme, 3 Şubat 2023 21:14 Son dakika. Süper Lig'in 23. haftasında Konya Spor ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmaya atanan Attila olan için flash bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar. Takip et. Fenerbahçe, Süper Ligin e, 3. Konya Spor maçına Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından tepki gösterdi. Sarı Lancivertliler, Atilla Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep Bey'le Beşiktaş karşılaşmasındaki bar kayıtlarını paylaştı. Tepki çekmişti. Atilla Karaoğlan, söz konusu maçta Kevin Nukoda İsekizio arasında yaşanan pozisyonda Varda gelen uyarı ile pozisyonu monitörde izlemiş ve Nukoda'ya kırmızı kart göstermeyerek tepki çekmişti. İlginizi çekebilir. Beşiktaş'tan F, bahçeye konuşulacak yanıt. Ali Koç TL'siz açıklamalarda bulundu. Dana Demirspor Fenerbahçe maçının hakemini uçakta gören bir taraftar tehditler savurdu. Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe çıkışı. Bu kadarı filmlerde olur. VAR kayıtları paylaşılmıştı. Federasyon daha sonra bu maçın mark kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu. Evet. Bahçeden paylaşım. Bunlar ilgini çekebilir. The Hunt Magistali yeni sezonuyla sadece bu... Bunu... <gülüyor> Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ardayız dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Felomen isimli Milano'da evlendi değerli izleyenler. Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi. Paylaşımlarına beğeni yağdı. Seda Türkmen'in evliliği kısa süren oyuncu Bora Akkaş'ın uzun süredir fenomen o Oben Alkan ile birlikteydi. Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın çıktıkları tatille evlendi. İşte mutluluk pozları. Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi. Paylaşımlarına beğeni yağdı. 3 Şubat 2023-11.50 son güncelleme. 3 Şubat 2023-15.49 Seda Türkmen ile evliliği kısa süren oyuncu Bora Akkaş uzun süredir fenomen Oben Alkan ile birlikteydi. Bora Akkaş ve Oben Alkan çıktıkları tatilde evlendi. İşte mutluluk pozları. Takip et. Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan Seda Türkmen ile Geniş Aile dizisiyle tanınan Bora Akkaş iki yıl evli kalıp ayrılmıştı. Akkaş bir süredir fenomen Oben Alkan ile birlikteydi. Aşıklar tatil için gittikleri Milano'da evlendi. Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan Nika bora Akkaş ile Oben Alkan'ın arkadaşları da katıldı. Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlüçü, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Nikah pozlarını paylaşan ikiliye tebrik mesajları yağdı. Bunlar ilgili haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün ilginç görüntüler meydana gelen Ankara'da kaydedildiği sosyal medyada viral olsun. Kar yağışı sonrası Ankara'da ilginç görüntüler meydana geldi. Aracın ar ar arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı. Kar yağışının etkili olduğu başkent Ankara'da bir genç snowboard yaptı. Eğlenceli anlar saniye saniye kameralara bakın nasıl yansıdı. Kar sonrası Ankara'da ilginç görüntüler. Aracın arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı. 3 Şubat 2023-16-13 son güncelleme, 3 Şubat 2023-16-13. Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da bir genç snowboard yaptı. Eğlenceli anlar saniye saniye görüntülendi. Takip et. Ankara'nın birçok noktasında akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Ana yollar başta olmak üzere belediye ekipleri tarafından karlı caddele çalışması yürütüldü. Uzun süredir beklenen kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise sokaklara çıktı. Çok sayıda aracın yolda kaldığı incekte, 28 yaşındaki Atalan Yüksek Kaya ise snowboard yaptı. Yüksek Kaya daha sonra hızını artırmak için arkadaşının aracının arkasına bağladığı halata tutunarak kaydı. Görüntüler, çevredeki site sakinleri tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Anadolu Ajansı Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Oylde Erdoğan afişlerini dereye attılar AKP'den tep tepki geldi bizi şaşırtmadı dedi. Oylde Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı AKP'den tepki geldi bu bizi şaşırtmadı dedi. Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü aydınlığında miting düzenleyecek. Programın tanıtımı için kentin çeşitli yerlerine AKP yönetimi tarafından afişler asılmıştı. O afişler kimliği belirsiz kişiye veya kişiye tarafından deriye atıldı. AKP İncirli, İncirli Ova, İncirli Ova ilçe başkanı Hüseyin Celbek durumu tepk göstererek muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bir, bir bu siyaset üstü bu neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri şaşırtmadı deriz. O ile Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı. AK Parti'den tepki: Bu bizi şaşırtmadı. 3 Şubat 2023 2042 son güncelleme. 3 Şubat 2023 2042. Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü aydında miting düzenleyecek. Programın tanıtımı için kentin çeşitli yerlerine AK Parti yönetimi tarafından afişler asılmıştı. O afişler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dereye atıldı. AK Parti İncirliova Ova ilçe başkanı Hüseyin Celbek duruma tepki göstererek muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri şaşırtmadı dedi. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın pazar günü aydında yapacağı miting ile ilgili yol kenarına asılan afişler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülüp dereye atıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü aydında yapacağı miting ile ilgili hazırlanıp yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp dereye atıldı. Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti. Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Cerbek yaşanan olaya tepki gösterdi. Bu bizleri pek şaşırtmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cerbek şunları söyledi. Cumhurbaşkanı... Recep Tayyip Erdoğan'ın aydına gelişiyle asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştır. AK Parti İncil Ova teşkilatı olarak afişlerimize yapılan çirkin saldırıyı ilk etapta şiddetle kınadığımızı duymak isteriz. Aslında daha önceden de görmeye alışık olduğumuz muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri pek şaşırtmadı. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun tepkimizi bu şekilde saldırarak göstermeniz, demokraside tepkileri göstereceğimiz tek yer sandıktır. Fakat bunu hazmedemeyenler tepkilerini afişlere zarar vererek göstermektedir. Yasal işlemleri başlattık ve konunun bizzat takipçisi olacağız dedi. DHA. Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber bir Havamız devam ediyor değerli. 24 saatdir e, bu ekranlardayız. ve diğer haberimize geçiyoruz. Maaşa yüzde 30, 73 zam yapıldı. Ortalama maaş 12.650 TL oldu. mehterlerle kutladılar değerli izleyenler. Yüzde 73 zam bayram havası estirdi. Çalışanlar zamı mektelerle kutladı. Düzce Belediyesi ile Hak İşe Bağlı Hizmet İş Sendikası arasında imzalan toplu sözleşmede verilen %73 zam bayram havası istedir. Çalışanlar yüksek zam mı mehter takımının marşlarıyla kutladınız. %73 sen bayram havası istedir. Çalışanlar zam mehterle kutladı. 3 Şubat 2023-1927 son güncelleme. 3 Şubat 2023-1927. Düzce Belediyesi ile Hakkış'a bağlı hizmet iş sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmede verilen yüzde yetmiş bayram havası estirdi. Çalışanlar yüksek zammı meman Takip et. Düzce Belediyesi ile Hakkış'a bağlı hizmet iş sendikası arasında tutmalandı. İmza törenine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hakkış Genel Başkanı Mahmut Arslan ile belediye çalışanları katıldı. En son Temmuz 2022 yılında imzalanan sözleşmeden sonra %73 lüksam alan belediye işçileri törenin yapıldığı salonda bayram hava sestirdi. Belediyeye ait mehter takımı ise çaldığı marşlarıyla bayram havasına eşlik etti. Törende konuşan Hizmetli Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen her zaman işçinin yanında olan Başkan Faruk Özlü'ye teşekkür ederek bu zor zamanlarda bile bahane üretmeksizin bizleri motive eden ilk önceliğimiz personel maaşları diyen ve bunu her ay tekrarlayan Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'ye teşekkür ederiz dedi. Ülkemizin istikrarı için çok önemli. Türkiye istikrarı için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor diyen Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasına şöyle devam etti. Biz olsak da olmasak da belediye başkanının baktığı yer çok olumlu. Kendisi birazdan toplu iş sözleşmesi rakamlarını açıklayacak. Sözleşme ile elde ettiğimiz imkanlarımızı en kısa zamanda uygulanarak ve önümüzdeki yıllarda da enflasyonun üzerinde zamlar ile etmeye çok gerekli için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğun yerine getirmeniz gerekiyor. Bu ülkenin evlatlarına potansiyeline Yücüne imkanlarına inanıyorum. Bu olan karşı hepimizin uyanık olması lazım. Bu ülkenin önünden hepimiz bu ülkenin beraber üzerimize düşeni yapmaz. Bu anlayış içerisinde bu toplu ilk sözleşmesinin daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah toplu iş sökülerek orada iktimalımızın bir bölümünün hiç olmazsa temin ettiğimiz dönemi birlikte yaşarız. Gönlümüz istiyor ki sizin bütün taleplerinizin karşılığını bunun zorluklarını da biliyorum. Yaşamın zorluklarını da biliyorum. Sizin bu rakamların daha üstüne hak ettiğinizi de biliyorum. Şu anda başladığımız Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, yapılan toplu iş sözleşmesi yapan maaşın 12.650 Türk Lirası olduğunu belirterek en son toplu iş sözleşmesi yapan Bolu'ydu. Bolu'nun 650 Lira. Arkadaşlar bu Temmuz'da gelen zamlardan sonra dikkate alırsak %73 artış demek. Geçen sene Ocak ayına göre bakarsak %143 artış demek. Komşu illere göre en yüksek rakamı biz veriyoruz. Maçlarınızı zamanında alacaksınız, hep beraber çok çalışacağız. Bu şehri Türkiye'nin en, en iyi, en güzel, en temiz, her şeyiyle en mükemmel şehirlerinden birisi yapacağız. Bunda kararlıyız, hayırlı olsun ifadelerinde bulundu. Konuk düşmaların ardından ise toplu iş sözleşmesi imzalandı. İHA Bunlar ilgini çekebilir. 10- Merhaba evet, değerli izleyenler, bu haberimize bir detaykabev.com ana haber bildiriminin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemimiz olan detaykabev.com'a ve televizyon sistemimizde yer alan canlı yayın bizi tebrik edin. Daha çok ve daha güvenli bir ürkiye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar değerli sötçüler.